Bikey paket tamam. Bakın kim döndü? Kim? Kurtulduğunu sanmıştın ama bakın kim döndü? Bir gördüm. Hem de kör kütük. Her gün öldüm ama, ama bakın, bakın kim, kim döndü? döndü? Tamam al boşa sal biraz konuşcam. Adım at ayağımda beyaz Hido. Air Force 1. Kulağımda Bass Effect'ten sikici rhyme'dan. Merhaba dostlar bir bakın kim döndü kim. Bu bir kültür. Hido. 13 örgütüm daha var bitirmedim hırslarımla bir olup da döndü kızım gözün kördü erkekleri tatmanın vakti artık hem de her gün isteme güler yüz içimdeki çocuk öldü o yasal bu yasak bu yasal o yasak yasayı masalı bırakıp kazanır yalansız yazan tamam tamam sen krab tamam iç gene ama tavsiyem azal tanruluğunu bırak. Ne kadar düştüsem o kadar geri kalktım Sınır tanımam, Kaç, ranma da, da faka ran <gülüyor> Kim döndü? Kim? Her ateşiyorum, bunu gördün Ama bakın kim döndü? Kim? Sebebini bilmiyorum ama hala yaşıyorum ve deniyorum Ölemiyorum Asla <gülüyor> Güvenemiyorum Dosta Kim döndü? Kim? kim? Bizi bin parçaya kim Hey nabziyorum bunu gördün. Ama bakın kim döndü? Kim? Sebebini bilmiyorum ama hala yaşıyorum, bedeniyorum. Ey öyle asla <gülüyor> güvenemiyorum dosta. Kim döndü? Küp? Kim? Bizi bin parça kim böldü? Bakın kim döndü. Kim? Öldüğünü sanmıştın ama bak kim döndü. Çato. Her şeyimi kaybettim sorun yok. yok çünkü para çok ama bakın kim döndü çato zamanından az demişti ya hip hop öldü şahit oldum o anlara gözlerimle gördüm bugün kendi ellerimle diri diri gömdüm ama bakın kim, kim döndü kim? yıllarca sövdüğünüz ve çartık günlü kim? kambersiz düğün mü olur deyip döndüm beş parası türk şereple geçti bütün ömrüm ama bakın kim, kim döndü kim? Bıraktığımı sandılar uzaktan izledim ve gördüm Kankalar para için satış koyup gömdü Orospu çocukluğuna inat geri döndüm Kim döndü? Kim? Önce inat yaşıyorum bunu gördün Ama bakın kim döndü? Kim? Sebebini bilmiyorum ama hala yaşıyorum bedeniyorum Ey, Ölemiyorum Asla Güvenemiyorum Dosta Kim döndü? Kim? kim? Bizi bin parça kim Sadece inat yaşıyorum gördün Ama bakın kim döndü? Kim? Sebebini bilmiyorum ama hala yaşıyorum Bedeniyorum Ey, Ölemiyorum Asla <gülüyor> Güvenemiyorum Dosta Kim döndü? Bizi bin parçaya kim böldü? Kim döndü? Kim döndü? Kim döndü? Kim döndü? Kim döndü?